Sevgili EYT'ler müjde nasıl mı müjde sağlam ve net bilgiyle müjde. Aldığım bilgilere göre yapılan çalışmalara göre EYT'de 45 ila 50 yaş arası emekli maaşına kavuşulması noktasında kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu Cumhur İttifakı'nın son dakika golü olacak gibi. Size hep işaret ettiğim Mart ayı gene. Evet Mart ayında EYT'nin sürprizler ayı. EYT'nin final ayı. Sevgili arkadaşlar yanlış duymuyorsunuz EYT'de 45 ile 50 yaş arası ne asıl emekli yapılabilir ne şekilde emekli yapılabilir hızlı bir çalışma yürütülüyor ve anketlerdeki duruma göre bu seçime ramak kala Cumhur İttifakı'nın elindeki en büyük koz af konusundaki söylentilerin ardından en büyük koz olarak EYT rezerv edildi ve yapılan çalışma gösteriyor bu çalışma boş yere yaptırılmıyor. 45 ila 50 yaş arasının maliyeti, kaç kişinin yararlanacağı ve şartları. Bununla ilgili çeşitli planlar masaya yatırıldı. Edindiğim net bilgi çok sağlam bir kaynaktan. Birçok şimdiye kadar bilgi verdim askeri ücret ve diğer çalışanlarla alakalı. Hepsi çıktı. En son 3600 ek göstergeyi geçen hafta bakanın açıklama yapacağını, hükümetin duyuracağını demiştim. Geçen gün duyurdu. Arkadaşlar şimdiki edindiğim bilgiye göre Müjde, müjde, müjde, EYT'ye müjde, bayram havasında bir mart ayı, bahar havasında bir mart ayı, EYT'nin müthiş müjdesi, evet kardeşlerim, beklenen an geldi, diğer yaş gruplarından tabii ki mesajlar yağacağını biliyorum, onların da görüşlerini alayım ama EYT'de 45 ila 50 yaş arası hiç bu kadar yakın olmadı, ama şunu bilin, seçimin fendi, Eyetenin çözümünü sağladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kardeşlerim 45 ila 50 yaş arası. Ededim son dakika sağlam kuruluş bilgisine göre bu çalışma, bu seçim arifesinde hükümetin en büyük kozu. Şimdiden maaşlarını alacak arkadaşlarıma. Ben bu durumu artık kesin gibi görüyorum çünkü. Yapılan çalışma 45 ila 50 yaş arasına odaklanmış durumda, adı konmuş durumda. Şimdiden hayırlı olsun e yeterler, şimdiden kutlu olsun e yeterler, şimdiden güzel günler size yakın. İnşallah intibakta buluşalım, intibak artışında da kenetlenelim. Arkadaşlar tekrar ediyorum, 45 ile 50 yaş arası yete. İyi dinle. Sürpriz hazır ol, mart da hazır ol. Ne dedim de çıkmadı. Hepinize saygılar, şükürler olsun, şükürler olsun çaban meyve veriyor, şükürler olsun katkın meyve veriyor, sizin konuya da katkın meyve veriyor, sağlam ve güzel adımlar atılıyor, müjde kardeşlerim, görüşmek üzere.